Evet, hoş geldiniz. Bugün GeForce Now'ı hackledim bu arada. Artık Steam Workshop'taki her şey indirilmiş olarak gözüküyor. Bak, her şey yüklü. Şimdi size göstereyim mi? Bak, normalde 5 mod gözükür, değil mi? Ama bunların hepsi teker teker, teker teker eklendi. Evet, donmasa bir de oyun daha güzel olacak dünya ama. Donuyor birazcık. Bak Türkçe abicim, Türkçe. Anlıyor musunuz yani? Biz GeForce Now artık hileyle bir, biz şeyle bile oynayabiliyoruz bu arada. Yani hikaye modu falan iptal yalan oldu onlar. Şu Steam'in ayarlarından da şeyi bir kapatayım şu yayıncılığı. Yoksa ayva yiyecek bu Steam. Aa Shift tab. Science Steam. Um çok güzel ya oldu be bu. Burası da Türkçe de yani. Aa, aynen. Şunu devre dışı bırakalım. Bu arada bunu bunu nasıl yaptığınızı anlatacağım. Önce şey yapıyorsunuz. Giriyorsunuz böyle normal hani böyle şey olan. Ayrı bir başlatıcısı olan bir şeye. Hani ne bileyim işte GTA'nın Rockstar başlatıcısı var ya mesela ayrı. Öyle lunger'a olan bir şeye giriyorsunuz. Ve o olan şeyle birlikte. Şey yapıyorsunuz sonra da. Yani efendime söyleyeyim. Yavaştan, ondan sonra oradan dili değiştiriyorsunuz, dili değiştirdikten sonra Bir de indirme alanını değiştiriyorsunuz, ondan sonra tekrardan bir tane şey ekliyorsunuz e, DL, aman, işte ek paket yüklüyorsunuz bir tane daha Ondan sonra otomatik olarak şeye bağlıyor o da bize. Yani bu şehir geberiyor ya şu an yarısı onu kurtaracağız şu anda. Mesela bu modlarla falan gelen şu geri dönüşüm merkezi falan. Veya Ctrl A'ya basınca anarşi modunun aktifleşmesi. Bunlar güzel şeyler. Tabi ben şuradaki çöp merkezini artık yıkabilirim sanki. Değil mi? Evet artık DLC'lerle birlikte de... Oynayabileceksiniz böylelikle Ama ben Lancero olanlarda denedim Olmayanlar hakkında hiçbir fikrim yok Yorum yapamam o konu hakkında Şu an bu arada var ya hepsi inanılmaz bir şekilde iş yapıyor ya Çöpler sürekli girip çıkıyor Ve Türkçe anlıyor musunuz yani Önemli olan şey Türkçe olması birazcık da. Şimdi bizim şu crematorium muhabbeti falan da vardı. Mesela şuradaki yürüyüş ha. Aynen. Mesela burası Tiny Roads olarak geçiyor. Burası bayağı küçük lan. Oha bayağı küçükmüş lan abi. Ha mesela burada insanların yürüyeceği yerden Ar araba da geçebiliyor. sağ sağolsun. Aman işte ondan. ondanlar sağolsun. Hallediyorlar her şeyi bizim için. Veya biz şu an şuradan gelip buraya mesela kaynak ekleyebiliyoruz. Fırçayı büyütebiliyoruz böyle. Veya şurayı bir yeri tamamen boyayabiliyoruz. 80, 81 tiles'la falan böyle Bazı şeyleri açabiliyoruz Veya buradaki yolların nereye bağlanacağını Ayarlayabiliyoruz Kullandıkça anlayacaksınız Diyeyim ben Mesela burada Large advanced crematorium var Mesela Buraya bunu koyuyorum Çat diye Buradan hepsi akacak mesela artık şu an burada mesela 32 tane arabamız var yani. Ya suya mı ihtiyacın var? Hemen workshop'taki şunlardan çekelim 2-3 tane. Veya burada suyun kirliliğini falan da temizleme olayları var da. Anladınız yani siz. Ha, anarşiyi kapatalım. Acı çekmeyelim. Ve böylelikle... Bir şey için kışın- kışınızı yırtmadan veya movitle falan böyle bunları taşıyabiliyoruz bildiğiniz üzere mesela hacı ben bunu orada istemiyorum yalnız bu dayı birazcık sıkıntı yaşadı şu yoldan dolayı da biz ona şuradan bir tane Şöyle gidiş dönüş tek şey şerit çekeriz biz onu öyle bir yol Bu arada bunun yol tek yönlü yola erişilemiyor dediğine bakmayın erişiliyor normalde Labo buraya girdirilebiliyormuş Niye girmediyse ta zamanında Şimdi ben mesela bunları şöyle hiç para harcamadan çekebilirim Veya bunları birazcık böyle içine doğru sokabilirim Anlıyor musunuz yani Beni Ha burası birazcık kötü oldu sonuç olarak ama Halledeceğiz. Onu da halledeceğiz. Her şeyi hallettik onu da halledeceğiz. Veya burada kafana göre yol uzatma sistemin falan da olabiliyor. Doruk Bulvarı adı. Türkçe meali. Gördün mü mis? Normalde burayı yapmak için ne yaparsın sürekli kıçını yırtarsın değil mi? Ama şu an öyle bir olayın yok. Çünkü bitti, anlıyor musun? Orada Bu burayı beğenmedim ya, hiç güzel durmadı. Evet, oradaki duraklar kendi kendine tamamlanacağını umuyorum. Umuyorum daha doğrusu umuyorum ney? Hani oğlum nerede çöp birikiyor ya? Tam düzelmedi ama düzelir o birazdan. Bu arada şehir mesela şu an ben ilk bölümü mesela şeyden çekmedim GeForce Now'dan. Ama diğer bölümleri tamamen GeForce Now'dan devam ettirmeye çalışacağım da bu hat ne ya? 50 ne oğlum? 50 ne lan? Adam mı kandırıyorsunuz? Kardeşim bu ne oğlum? Gözüm kanıyor. Bu ney Burada bunlar gelip yok oluyor. Olayımız bu sanırım. Şimdi bak burada bu milleti dele ediyor ya sürekli. Tamam anladık. Anladık. Senin bir sürü yeni özelliğin var. Trafik kurallarını falan tamamen temizledim. Bu taraftaki bu tramvay yollarını falan full öncelikli olarak ayarlayacağım. Ve burası iğrenç oldu ya. Artık herhalde burayı da yıkabiliriz. İhtiyacımız kalmadı. Çünkü buradan direkt dönüyor. Ve ben bizim şu... Malum tramvay hattını hiç sevmediğim için mesela ben burada 76 tane araç çıkartabiliyorum. Tamamen o değiştirme sistemi sayesinde. Mesela oradan sürekli şu an tram tram tramlay aynen onlardan Mesela ben bu hattı sileceğim şu an. Çünkü gerek yok. Ama şimdi size pırıl pırıl bir şeyler göstereyim mi? Bak direkt standart otobüs yolumuz var anlıyor musunuz? Ve şu an her şeyi Türkçe oyunun. Bu arada bu yol içi şeylere falan yarıyor. Şehir girişini kapitalist sistem olarak yapmayacağım. Bak gördün mü? Miss gibi ya. Böyle yollar var cidden. Yani sadece otobüslere özel takılan bir yol. Bunun açıkçası çok fazla. Hatta ben buradaki her yerden değildi. De şu Ana caddeleri falan direk bu yollarla direk kapatayım. Ne oldu lan? Elektrik. Aa, onu kaldırmışız. Şey vardı ya, Çernobil vardı. Onu koyacaktım. Ne demek alan yok? Alan var. Alanın olmaması bir sıkıntı değil bize. Biz yaratırız oraya alan. Bak bunu da oraya taşırız. Merak etmeyin bu sızıntı falan yapmayan cinsinden. Evet. Ak kuyuyu yapmış bulunmaktayız. Sanırım burası ak kuyu oldu yani gerçekten. Baksana kardeşim ak kuyu değil mi? Bak gördün mü? Suyun kenarı tam. Fukushima'ya daha fazla benzedi ama olsun. Ve yer altından artık kablo götürebiliyoruz. Güzel mi? Etkileyici gelmemiş olabilir. Bana da öyle. Hiç gelmedi etkileyici. Söylerken çok iyi geliyor da Sonra biraz ne Abicim senin nasıl tek Adamlar buraya park ediyor Üfacı kabul etsene be Danan it, danan it. Su mu istiyon? Olur mu? Bu. Bu olur mu? He yani atık su mu istiyon? Bunlar çok kirlilik yapıyor ya. Adama özel su tesisatı çektik be. Heh yeter o ona. Akkuyu'ya iki tane şey yaptık daha nolsun Şimdi bu arada bizim küçük yollarda da daha yerler var böyle bir sürü bir sürü ama Eklediğim kaynak paketleri o kadar güzel ki Şeyler Bak gördün mü Güzel değil mi kardeşim Şimdi Allah var yani güzel değil mi Bunların hepsi bence mükemmel Tek kelimeyle. Bu arada paylaşacağım şeyde DLC paketimi Ama dediğim gibi şu an birazcık Göstermem gerekiyor size doğru Ve işin güzel tarafı buraya artık fark yapmayacaklar anlıyor musunuz? ve burada şey var. Küçük, ağır yollar var. Mesela burada şey gidiyor. Ortadan bir şerit daha gidiyor veya burada asimetrik yollar var. Başka ne gösterebilirim ki? Orta tarafı servis yolu yapan da var arada. Yani ben orada hep servis alanı gördüğüm için Servis alanı gidiyor diye düşündüm hep Umarım öyledir öyle de değilse canımız sağ olmasın mı? Olsun Ha burayı da öyle tamamlarız şimdi Mah öp koy Ha bir de şu şeyi düzeltebilseydi ki iyide Şu bulurlanma falan filan Muhabbetleri. Ne demek yeterli hammadde yok. Hamatte mi istiyorsunuz siz? Dur ben size birazcık hamatte vereyim. Yeter mi? Endüstrimiz az mı geldi? Bir de otomatik şu yıkılan binaları silme özelliği de var. Ekstra olarak. Ama oğlum ben böyle şehrin arya yani değil mi? Bu ne oğlum? Bu şehri siliyoruz artık. Sıfırdan şehir planlama moduna geçireceğim. Akuyu neye sebe? Evet her yere sıfırdan bi bir kez daha kurulum yapacağız. Ama mutluyum. Yani en azından doğru düzgün, insancılık kurulum yapacağım için mutluyum tekrardan şehre. Ha burayı da böyle bağlayacağız. Ve trafik ışığı sorunu. Buraya böyle girecek araçları falan bu arada ayarlayabiliyorsunuz. Bütün şehrin trafiğini temizledim tekrardan. Oğlum binalara bak be. Ha bu arada okul tarafında öyle çok büyük bir yenilik yok. Neden olmadığını da söyleyeyim. ben mesela buradaki eğitim panelinden buraya bayağı bir öncelik verirsem vergileri olmaz vergi koymayalım vergi önemli. Şu an ben burada vatandaşlarımızı öldürdürlebilir bir yaşam vaat ettiğim için Siz kimsiniz lan? Tabii siz, siz gidin ya. Çok fazla workshop görünce ben ben yani gerçekten bak bunların hiçbirine gerek yok bir bir akkuyu kuruyorsun bitiyor bütün olay oha vau wow. şehirdeki girişe bak be küçücük size şu yolu tanıştırayım mı size şu yolla. Eee biz buna yol diyoruz, aynen. Aynen öyle, biz buna yol olarak hitap ediyoruz ama yol değil bu, öküzlük. Öküzlük senfonisi biraz. Ama yani ağır trafikler için ideal yani şehir yani ben bunu otoban olarak kullanabilirim sanırım. Ya bu arada hazır yeri gelmişken otoban... Biz buradan 81 tiles'ı hemen açalım. Bütün şeyler bizim olsun. Alanlar. Hiç uğraşmayalım tek tek. Hmm. Bu arada şey vardı neydi bu? Clouds. Aynen. Şu distance fogları falan da kapatalım. Efendime söyleyeyim, neydi bunun adı? Ha bir de şey vardı... o oh, Neden ölü var? Ne demek ölü var ya da? Ha bir dakika bizim krematoryuma su gitmiyormuş. Dur çekeyim sana ben su. Öyle yani. Su zaten falan onlar çok sıkıntı değil. Su... Bunlar ısınmaya talep de etmiyorlar açıkçası. Mükemmel yani. Şimdi abicim sen bana... Şimdi, dur yani niye uğraşıyoruz ki biz? Del. Bam, tek dokunuşla. Bu arada ben burayı sanayi yeri olarak kullanabilirim bence. Burayı da normal yıkalım, değil mi? Gördünüz mü bir workshop'un ne kadar işe yaradığını? Yalnız ben şu şeyi kapatayım ya da açayım biraz. Gördünüz mü yani otobanı şu an tek şeritli yolla devam ettiriyoruz. Çünkü biz o kadar zenginiz ki şehir olarak. A Aa aa aa, aa, aa. <gülüyor> niye ayrıldınız ki ya siz? Ben sizin hiç ayrılmanızı hayal etmemiştim. Bu arada burada da değişik değişik otoyollarımız var. Mesela 6 şey şeritli. İster misiniz altı şeritli otoban? Efendim 3 lira farklı olmadı. 3 lira farklı otoban ister misiniz? Hayır. Var ya en iyisi bu ama. Favorim yani. Şu bütün workshopların arasında. O kadar fazla iş yapıyor ki. Burada niye trafik ışığı varsa acaba? ama yani bence orayla uğraşacağımıza yani şunların üstüne tıklayacağımıza ayrı ayrı şuradan trafik ışığı kapatmak bence daha kolay bana göre tercih meselesi şimdi karakol ekleyelim buraya bir tane hem Burası birazcık bozulmuş sanki. Dur hemen düzelteyim. Ya vallahi bak çok havle oluyorsunuz böyle. Bunları yapınca. Gaza geleyim mi? Gaza gelip bir şey deneyeceğim. Bütün yolların bizden geçmesini sağlamak gibi. Çılgın bir proje ama şimdi ben bu yola seksen iki tane şey bile soksam bu yol artık gitmez. şimdi Sayın Sanayi Bölgesi sizi bir Allahınıza kavuşturayım mı? Ya, ya, ya da biz direkt şuraya bir mega sanayi yapalım. Yalnız bizim şu mega genişlikteki yollarımız yokmuş. Onu eklememişiz bak. Nasıl eklemeyiz ya? Eklememiz gerekiyordu. Kendinize bir tane kurban workshop seçin. Sürekli o workshop'u indirip indirin. Sonra geri abone olmaktan çıkın. GeForce Now şeyi bitince. hulum ne eğimi. eğim eğinmeyim dinlemiyoruz biz. Şişit. Arap mısınız ya? Abicim buraya böyle yolu yamuksa olsa çekeceksin yolu bu. Tamam mı yol? Bu arada sanki bu yol dedikten sonra birazcık sanki üzüldüm gibi Bak ben buraya şimdi 82 bin tane araç bile soksam Ki zaten o kadar araç sokmayız biz sanayiye Eh burası öyle birleşiyor yapacak bir şey yok Ama burası niye aşağıya gitti geri Hadi abicim ya bir tarafı çıkartamadık ha iki saat silik bence biz bu tarafı bu taraf çünkü bayağı eğimli geldi Bana ya da niye uğraşıyoruz ki yani bizde böyle bir şey yok muydu <gülüyor> şuranın planını alalım. Birazcık büyüteceğiz ya. Çok fazla karaya doğru da çıkartmayacağım. Yeterli mi? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. mı geliyor. Hop! Geliyor, kalkıyor padişah. Evet, uçuyor, uçuyor, uçuyor. Mega tsunami dalgası. Geliyor, geliyor, geliyor. Güya şehri yiyecek. Yemiyor çünkü şehrimiz burada. Hadi abicim, hadi abicim iki saati uğraştırıyorsun bize. Geç de hadi kade. Bir de şu zaman hızlandırma şeyini indireyim bir dahkine. Unutmazsam. Workshopsuz hiçbir anlam ifade etmiyor çünkü biz Abicim biraz önce dondun da. <gülüyor> Allah Allah. Var şu orta tuşla çevirmeye geri getirin ya. oynayanlar oynayamazinki yaşıyor işte. Sen devam et. Cloud. Bir şey olmaz. Devam eder. Aynen. Nehre akıyor ya bir şey olmuyor. Bu arada şu an mega sanayi projemizi açmış bulunmaktayız. Ne demek suya yapılamaz? Hem bir tarafını düzgün yapmam gerekiyor ki adam olsun. Bak abicim. Kardeşim yükleme yaptın mı? Şimdi ben buraya şöyle bir mantık uygulayacağım. Düz mantık birazcık ama olsun. Otoban rampası. National Road. Two Lane Highway. Ne farkı olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama olsun. bence biz şuraya bir tane 6 şeritli yapalım. lazım olur. İlerleyen zamanlarda lazım olacağı benziyor zaten. Burayı birazcık oyunun orijinal mimarisine bırakacağım. O kadar kurcalamayacağım. Ama benim gene aklıma takılan şu salakça yolları düzelttim en azından. Hadi abicim anarşinem anarşi bizi dinlemiyor. Gittiğin üzere. Biz direkt bağlanıyoruz şöyle. Heh şunu birazcık düzeltebilirsem iyi olur benim için. Şimdi gel. Sen gel, ben senin yollarındaki şu ışıkları kaldırayım. Oradakini kaldıramadık, çaktırmayın. Mesela ben buradaki otobanı buraya bağlayabiliyorum. Mesela buradaki üç tanesi şuradaki üç taneye bağlansa... Şuradaki üç tane de şuraya bağlanacak mesela veya dört tanesi diyelim hadi buradaki şey kaç irtlan burası neyse bakarız. Buradan dönmek isteyen de o tarafa geçecek işte bu. Bu tarafta işte çöp möp için olacak. Öyle ayarlayacağım yani. Çünkü şimdi çöp olmadan... Hiçbir şey yapamıyoruz bildiğiniz üzere. Bu arada orayı özellikle öyle çıkarttım bilerek. Şimdi buradan... Yeniden otoban çıkartacağız bir tane. Neredesin o güzel otoban? Ne oldu oğlum? Bütün atmosfer bozuldu. Şimdi bu taraftan yine yönlendirmeye doğru geldik. Ondan sonra bu tarafta sadece oraya bağlanacak. Haksız mıyım? Sadece burası şeylere yönelik olacak yani. Böyle bir yön de ayarladım tabii ki aynı zamanda. Bu işin vaci çıkmasın diye ya biz bütün her yeri boru kaplayak ya Ne gerek var Değil mi? Bütün şehre boru kaplamamız gerekiyor aslında bütün haritayı Gelecek bölümün konusu bu di efendime söyleyeyim buradaki su sisteminin patlamasına çok az kaldı. Ondan dolayı ben sana birazcık çok az çok azıcık ekleyeceğim. Az ekledim ya, çok değil. bağladık şimdi. Size bir de elektrik bağlayalım. Ve elektrik bedava. Ya sen kimsin ya? Sen git ya. Arap. Arap. birazcık da su pompası ekleyelim birazcık ama yine çok değil bu arada gerçekten birazcık ekledim bu sefer abartmadık hadi çık artık çık ha, bağladık onu da biliyorum kardeşim oyunu bana oyunu anlatmayın lütfen PLS su yerinde elektrik gözüküyor mükemmel Bu, bu adamlar sürekli şimdi su toplayacak. Bunlar da sürekli su pompalayacak. Ha bu arada bunlar şey yapmıyor. Suyu çok az batırıyorlar. Aşırı az yani. Burada ağzını şey yaptık sıçtık da buranın biraz çok şey yapmayın. <gülüyor> Bak çok güzel değil mi oğlum otobanımız? Yeşil yeşil. Ayy. İşte bizim şu sorumluluk sonunda bitiyor ama. <gülüyor> Olsun. Şimdi mesela burası normal normal şeyde yapıyor olsaydık burayı. O zaman orada bir sürü acı çekerdik mesela. Ya yok acaba şey gider mi falan diye çok fazla yerden yangın çıkar mı trafik falan patlak verir mi falan diye düşünürdük normalde e şuanda da işte birazcık düşünmemiz lazım ama normalde biz düşünmüyoruz relask kafa halledeceğim hallediyorum hemen Hemen seni hallediyorum abicim. I I'm. Yanlış oldu biraz, ama hallettik sonuç olarak. Olmaz mı yani olabilir bence. Burası böyle. Ya da olamaz. Olmamalı. Şimdi bizim buradaki sıkıntı asıl çöpte olacak. Çünkü burada çöp toplamak aşırı zor. Bunlar niye bizim şehre gidiyorlar la? Şuradan mesela ben çöp arabasını bulayım hemen. 120 mi kardeşim? Sen bunu yap bir 500 falan. Enter. Uçacak şimdi bak. Artık çöp kamyonları uçmaya başlayacak. Artık çöp kamyonları da dolmayacak böylelikle. Yaptığım bu sistemle. Bu siz bunları çat çat çat diye yapmayın böyle. Valla ağzınızı burnunuza... ...bulaştırırsınız. Gerekiyorsa yapın, bunu ayarlı kullanmadığınız zaman çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Gelişmiş veya sınırsız elektriğiniz bile olsa. Heh çöp... çöpü de çektik. Sağlık yeri istemiyordu bunlar zaten. Şimdi Hacı ben sana böyle üç tane falan itfaiye koyacağım. Çünkü burada bayağı yangın çıkıyor. Bak sen nasıl nasıl olamıyorsun ya? Hem bu yolların şey mi? Kronik sıkıntısı mı bu? Ha şuralara koyduğumuz zaman burayı boş algılıyor. Tamam anladım. İpaye aracının da bu arada hızını şöyle 300 falan yapayım. Bunu çok Şimdi başka ha İtfaiye, itfaiye çok gerek var mı acaba? Çok da yok. Aman, emniyete. Çünkü öyle o kadar oturup çatır çatır şey yakacak bir yer değil burası. Suçlu falan alıp onlarla uğraşacak bir yer değil. Onlar bizim şu şeye gidecek. Biz onları direkt Mesut Komiser'in yanına yollayacağız. Hemen abi... Bu ne oğlum? Uf, Şu binanın tatlılığına bak be. Evet mega sanayimiz kuruluyor şu anda yavaş yavaş. şimdi yani yapmam gereken şey bence şöyle page up, page up yapıp bu arada buradaki yükseltme şeyi tuşu yolları aynen şuradan bağlayacağım Hatta ben seni dediğim gibi şöyle bağlamam gerekiyor ya. Seni bağlamak zorundayım yoksa buraya salak, salakça böyle insanlar girip duracak. Hem şuradan trafikteki lambaları falan kapatalım. Sanırım burada bayağı bir ışık var. Bu ışıklara gerek yok. Ben şehrimizdeki insanların gayet bilinçli insanlar olduğunu varsayarak yaptım. Bak buradaki otoban hiçbir şekilde patlamayacak ama işin güzel tarafı artık. Hani bizim şu durma yerleri falan oluyor ya. Patlıyor tamamen. Şimdi birazcık şey yapacağım, İş yerlerine de ağırlık vereceğim. Tabii böyle bunları düşük bütçeli olanlardan yapacağım. Çünkü eğitim seviyemiz şu anda azdır tahminimce. Eğitim bütçemizi artırsak bile. Tam olarak eğitemiyoruz herkese. Çünkü o uzun vadede olan bir şey bizde de o... Ne oldu? Ne demek suyumuz kirli? İçme suyu nasıl kirli olabiliyor lan? <gülüyor> Neyse biz buradan su kaynağı ekleyebiliyoruz. Oradan hallederiz biz onu. Şunu taşıyalım da geri. dur bir dakika fırça sert yapma yapmadık öyle şeyler biz şöyle şu tarafı birazcık açacağım şu anlık zaten bizim bu nehir falan kirlenebilir onlar çok önemli değil buraya bir su kaynağı ekledim ve biz bu su kaynağını çat diye çıkartabiliyoruz yokluktan al abicim bu arada krematorium falan var yoksa gider yani şehir tamamen iptaldi su konusunda şimdi de her yer susuzuz diyecek ya sizi de direkt yıkalım bence Hiçbir şekilde ben hilesiz oynamaya dayanamadığım için Hayır uğraşsam oynayabileceğim bir şey Adamlar direkt sudan sonra düzeldi lan <gülüyor> Su değişti Burası da işte imar açılmış ama öylesine bekleyen yerlerden birisi. Şu orta şeriti kim kullanıyor? Aynen. İşte bu araçlar kullanıyor. Abicim. Hımm. Dur ya, biz şu kenarı fulden şeyle kapatalım yavaştan. Ya boyayalım da zaten direkt yıkılan binaları otomatik silme özelliği olduğu için... ...bize bayağı iş verir bu konularda. Biz sadece şehrin başını bekleyeceğiz şu anlık. Şurada bir yerde bir tane şöyle bir şey vardı. Şunlardan iki tane inşa etsem her yer mutlu olur ve seviye atlar. Var mı daha işte şu beachlerden falan koyalım sahil. Aynen sanayi sahil de sahilde olmalı bence kesinlikle. Şuraya park alanları koyalım Şey olarak tabi Mutluluk vermesi amacıyla Yani yoksa gidip oraya arabasını park etsin diye değil Öyle bir dünya yok çünkü Bütün her yeri şu anda Mavi yapmış durumdayız Ve buradaki otoban Çok az bir şekilde Kitlenebilir ve nadir olur Öyle bir şey ve Niye buraya elektrik gelmiyor Elektrik mi of, Yapma ya böyle Evet şehir bitti ya şu anlık. Şurayı bir daha çekelim. şuraya birazcık daha şehir. En iyi de birazcık daha şehir be. Fazla şehir göz çıkarmaz. Evet şuraya şey çekelim. Yol ve ondan sonra yavaştan da artık bitirelim bence bölümü. Bayağı uzun oldu standartlar Şimdi seni bir şuradan Bu arada artık şey bitti bence. Artık bundan sonra City Skylines'ın fantazileri kaldı. Çünkü dediğim gibi normalde trafik sorunu falan çok uğraşırdık Ama şu an direkt yolları ilk baştaki gibi geniş yaptığım için şu an bir sıkıntı kalmadı. Artık Cities Skylines ve fantazilerinde devam edeceğiz. Sizden elektrik alamıyoruz çalışan bir şebeke ama aynı Türk halkı gibi ya bizim halkta her şey isyan ediyorlar. Ha bir dakika şuradaki sanayiyi yıkalım. Artık buradaki sanayi ihtiyacımız yok. Şehrimizi dışa dayalı değil içe dayalı bir şekilde üretim yapmaya teşvik ederek hallettiğim için. Gördün mü? Normalde hiç böyle burada trafik falan bayağı olurdu ve yavaştan olmaya da başladı ama trafik. Ha bir de tren yolunda ekspres bir şeyler olması gerekiyordu. Yok mu? Olsun. Bu arada yapmam gereken aa... Oo oh, o oh, o oh, o oh, oh, kabul etmedi. Hani burası zaten direkt ana yola bağlanmadan önce buraya şöyle bir şey yapacağım ihracat amacıyla böyle yapacağım. Buradan da böyle çevireceğim. Hiçbir yere zaten ışık falan da koymayacak ve aynı zamanda da şurayı da. Böyle ayarlayacağım. Böyle değil tabi. Tamamen bu tarafa dönmeye dayalı bir sisteme adayacağım. Aynı şekilde bu tarafı da... Ve bu tarafı da. Bu iki taraf sadece ve sadece şeye çalışacak ihracata yönelik Elektrik istiyorsun, su da istiyorsun. Suyu getiririz, elektriği yanına koyarız. Elektrik gene sıkıntı yaşıyor biraz. Ne oluyorsa ya buraya. En iyisi şunlardan koyak. Silinip duruyorlar çünkü. Ha müşteri nasıl yok acaba? Şu an biz sanayiye birazcık öncelik verdiğimiz için olabilir. Yoksa hiçbir şey olmayacaktı. Ama dediğim gibi şu an sanayiye öncelik vermek zorundayım. En hızlı üretim ve kar yöntemi orası. Burada da yine elektrik sıkıntıları baş gösteriyor. Ama oğlum siz de ta ebesininkine kurulmuşsunuz. Hak ediyonuz yani. Nereden nereden en hızlı getirebilirim? Şuradan şöyle getirelim. Bir sıkıntı var mı? Yola etkiler mi burası? Etkilemez. Sıkıntı var mı? Yok. Etkileyecek olursa ne yaparız? Buradaki yolu hemen yükseltme pozisyonuna getiririz. Aynı şekilde bu tarafı da. Hadi artık kaldırayım mı seni? Bulan yolu kaldırdık. Ben aşağıya kaldırmaya çalışıyordum da. Olur yani o da olur. Ya da olmaz. Neden olsun o mantıksız yani. Seni indirelim aşağıya normal şeyini insan seviyene tamam mı kardeş? Sen de havadan falan bi bir şeyler yap ya hiç seninle uğraşacak halim yok şu an. Neyse o zaman izlediğiniz için teşekkürler sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın ve bye bye nasıl hammat yok ya. Kardeş sen hammadde mi istiyorsun benden? Bir salmıyorlar ki videoyu bitirmem için. Yeterli mi bu kadar hammadde? Bak sana özel tarım da ekliyorum. Petrol de ekliyorum. İster misin? Yetti mi sana kaynak? Erzak Limited şirketi. Neyse o zaman görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay.